Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Türkiye'de oldukça popüler olan markalardan birinin yani Redmi'nin Note 10S modeliyle karşınızdayız. Öncelikli olarak kutu içerisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Redmi 10S kutusunu aldığınızda bir adet silikon kılıfımız geliyor. 33 Watt destekli şarj adaptörümüz ve tabi ki Type-C kablomuz geliyor. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Tabi bizi asıl ilgilendiren burada cihazımızın Kendisi diyebiliriz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Özellikle son yıllarda Redmi ülkemizdeki pazar payını önemli oranda genişletti. Şunu söyleyebilirim. Fiyat performans tarafında Redmi şu anda Türkiye'de gerçekten rakipsiz bir konuma gelmiş durumda. Ki ben şahsi görüşüm Redmi Note 10 de fiyat performans tarafındaki ağırlığıyla gayet başarılı satış rakamlarına ulaşmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi incelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Bu telefonda Redmi delikli ekran tasarımını kullanmayı tercih etmiş ki burada gördüğünüz gibi çerçeveler gayet ince tutulmuş arkadaşlar. Normal şartlarda orta segment cihazlarda biz çerçevelerin biraz daha kalın olmasına alışırız. Fakat burada Redmi çerçevelerini olabildiğince ince tutmuş diyebiliriz. 6.43 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz bu ekranın çözünürlüğü. 1080x2400 piksel ve 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Redmi bu cihazında bir amoled panel kullanmayı tercih etmiş. Fakat yine de parmak izi okuyucusunu telefonun yan kısmına yerleştirmiş. Burada yan kısımda olmasının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ekran altı parmak izi okuyucuları henüz böyle tam fiziksel parmak izi okuyucular kadar randımanlı çalışmıyor. Dolayısıyla burada Redmi Note 10S'de kullanılan parmak izi okuyucusunun çok müthiş tepki verdiğini söyleyebiliriz. Yani parmağınızı şu power butonuna koymanızla telefonun aşılması neredeyse aynı anda gerçekleşiyor diyebiliriz. Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yani power butonuna değdirdiğiniz anda arkadaşlar parmağınızı tanıyor ve telefonunuzu kilidini açıyor. Gerçekten burada Redmi'nin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ekrandan bahsetmişken şuna da değinmeden geçmeyelim. Bu cihazda IPX3 sertifikası bulunuyor. Bu ne demek arkadaşlar? Cihazımız su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yani yağmurda ıslandı, üzerine su döküldü, ıslak ellerimle dokundum, acaba su geçirdi mi, bozuldu mu gibi telaşlanmalara gerek yok. Çünkü dediğimiz gibi IPX3 sertifikası bu cihazda mevcut. Devam edelim tasarım çizgimizde. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonunun olduğunu görüyoruz. Buradaki power butonunun zaten parmak izi okuyucu olarak kullanıldığında sizlere belirttik. Sol tarafa baktığımızda ise sim kart yuvamızı görüyoruz. Telefonumuzun alt kısmında Type-C girişimiz ve 3.5 mm kulaklık girişimiz bulunuyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir dörtlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada ana kamera modülünün hemen sağ kısmında bir flaş ışığımız bulunuyor ve bu flaş ışığının hemen alt kısmında da ultra premium yazısını görüyoruz. Ve alt kısmı da yine Redmi logosu yatay olarak Konumlandırılmış durumda. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir şey var. Şurada Redmi logosunun tam karşısında arkadaşlar telefonun Türkiye'de üretildiği yazıyor. Yani günün sonunda baktığımızda bu da Redmi'nin ülkemizde ürettiği yerli cihazlardan birisi. Burada bize gelen model 10X Gray diye geçiyor. Rengin genel itibariyle güzel göründüğünü söyleyebilirim. Yani ışık altında desen kaymaları vesaire var. Gayet gözü hoş gelen bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle toparlamak gerekirse Redmi Note 10S tasarım anlamında beklentileri karşılayan bir telefon hem ince hem şık hem de göze hoş görülüyor. Tutuş hissiyatı vesaire gayet güzel arkadaşlar. Konuşurken falan herhangi bir kesinti yaşamıyorsunuz. Karşı tarafın sesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz ki sizin sesiniz de aynı şekilde karşı tarafa net bir şekilde gidebiliyor. Yani bizim telefonu kullandığımız süre içerisinde özellikle konuşma tarafında. Herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı sizlere belirtmemiz gerekiyor. Aynı şekilde görüntülü konuşmalarda vesaire de böyle patlama sesi falan olmuyor. Seste patlamalar, yırtılmalar gerçekleşmiyor. Tabi burada da internet bağlantınızın biraz sağlam olması gerekli. Şimdi telefonun tasarımsal özelliklerinden bahsettiğimize göre sıra geldi. tabii ki teknik detaylara. Bu telefonda Redmi Mediatek Helio G95 Yonga setine yer vermiş. Bu Yonga setinin orta segment bir cihaz için... Oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Performans tarafında herhangi bir sıkıntı sorun çıkarmıyor. RAM tarafına baktığımızda 6 GB'lık bir desteğin olduğunu görüyoruz. Ve dahili depolama alanında da bizlere 128 GB'lık bir opsiyon sunulmuş durumda. Tabi şöyle bir durum da var. Bu alan benim için yeterli değil derseniz arkadaşlar. Şurada sim kart yuvamızın burasında bir de micro SD kart yuvamız bulunuyor. Dilerseniz orada micro SD kart yuvasından ne yapabilirsiniz? Hafıza kartı takarak dahili depolama alanını bir tık daha genişletebilirsiniz. Tabii ki günümüzde bulut servisleri vesaire çok yaygınlaştığı için artık hafıza kartlarına olan ihtiyaç biraz daha azaldı. Dolayısıyla 128 GB bana yeter ama biraz daha yerim olsaydı diyorsanız o zaman çeşitli bulut servislerinden birini de kullanabilirsiniz. Redmi Note 10'un batarya tarafına baktığımızda da 5000 mAh'lik bir pil ile karşılaşıyoruz. Günümüzdeki pek çok cihazda biliyorsunuz 4000 mAh ve civarındaki batarya kapasiteleri tercih ediliyor. Dolayısıyla Redmi burada ne yapmış? Batarya kapasitesini bir tık daha yükseltmiş ve 5000 miliamperlik bir batarya yerleştirmiş bu telefonun içerisine. 5000 mAh olmasının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Pil süresi tabii ki daha uzun gidiyor ve 2 günü hatta neredeyse 3 günü çıkarmanızı sağlıyor. 5000 miliamperlik batarya deyince aklınıza böyle kalın bir telefon gelmesin. Çünkü şöyle tutayım göstereyim sizlere. Redmi Note 10 gerçekten Ince ve zarif bir telefon. Burada da telefonun tasarımıyla ön plana çıktığını zaten söylemiştik. Şimdi gelelim telefonumuzun bir diğer teknolojik özelliğine. O da Bluetooth 5.0 arkadaşlar. Bu cihazda Bluetooth 5.0 kullanılmış. Bu bize şu avantajı sağlıyor. Kablosuz kulaklık vesaire kullanıyorsanız eğer seslerde kopma, gecikme vesaire en az dilime indirilmiş durumda. Tabii ki burada kullandığınız kulaklığın kalitesi de önemli. Fakat şunu söyleyelim size, eğer gecikme vesaire yaşıyorsanız bunun kesinlikle Redmi Note 10S'ten kaynaklanmadığını dile getirebiliriz. Dediğimiz gibi Bluetooth 5.0 teknolojisiyle oyunlardaki gecikme seslerdeki kesimle vesaire zaten tamamen arka plana atılmış durumda. Gelelim telefon hakkındaki bir diğer konuya. Bu cihazın oyun performansı nasıl? Biliyorsunuz günümüzde orta segment cihazlarda artık oyun performansı biraz daha böyle merak edilmeye başlandı. Neden? Çünkü Özellikle Türkiye'de en çok satan cihazlar bu seviyelerde arkadaşlar. Bu seviyelerdeki cihazlar çok sattığı için de oyun tarafında nasıl bir performans sunduğu merak konusu. Özellikle de online oyunlarda herhangi bir gecikme oluyor mu, karşı taraf beni hemen vuruyor, ben onu görmedim, ben karşı tarafı görmeden hemen vuruluyorum gibi sorunlar yaşamamak istiyorsanız iyi bir cihaz almanızı biz zaten size tavsiye ediyoruz. Biz bu telefonu örneğin Call of Duty Mobile e yükledik. Hani hem cihazı biraz zorlayalım hem de online oyunda nasıl gecikme oluyor mu olmuyor mu bunu test edelim istedik. Dolayısıyla yaptığımız testler sonucunda Call of Duty Mobile'de herhangi bir gecikme, donma, kasma, ısınma problemi yaşamadık arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir saat oyun oynadık, bir saat sonunca telefonu şöyle tuttuğunuz zaman arka tarafında vesaire herhangi bir ısınma yoktu. En azından şunu söyleyebilirim, elinizi rahatsız edebilecek bir ısınma yoktu. Tabii ki günün sonunda baktığımız zaman her telefon ısınıyor fakat bir saat sonunda oyun oynadığınızda bazı cihazlarda özellikle şu batarya kısmında yani şu alt kısımda arkadaşlar çok muazzam ısınmalar gerçekleşebiliyordu. Fakat Redmi Note 10 ste de bir saatlik oyun deneyimimiz sonrasında herhangi bir ısınma vesaire gerçekleşmemişti. Bu anlamda telefonun gerçekten iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Gelelim bir diğer olaya. O da ne? Tabii ki kamera arkadaşlar. Günümüzde pek çok akıllı telefondan Beklentiler özellikle kamera tarafında yoğunlaşmış durumda. Neden? Çünkü bakıyorsunuz pek çok cihazda artık 4 kamera, 3 kamera, 5 kamera ardı ardına geliyor. Dolayısıyla kamera sayısı böyle artınca kullanıcılar da çok iyi fotoğraflar, çok iyi videolar çekmeyi bekliyorlar. Burada Redmi Note 10s'in kamera performansıyla bizi memnun ettiğini sizlere söyleyebilirim. Birazdan zaten çektiğimiz video ve fotoğrafları da sizlerle paylaşacağız. Ama öncelikli olarak cihazın kağıt üstünde nasıl bir? ...kamera performansına sahip olduğunu sizlerle paylaşalım. Burada arkadaşlar 64 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Hemen şu üst kısma zaten yerleştirilmiş durumda. Ona 8 megapiksellik geniş açılı bir kameramız eşlik ediyor... 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Burada Redmi Note 11'in şöyle bir artısı var. Orta segmentteki çoğu cihazda ultra geniş açı kamerası bulunmuyor. Ya da ultra geniş açı kamerası konulduğunda makro kamera konulmuyor. Burada Redmi ne yapmış arkadaşlar? Hem ultra geniş açı kamerası koymuş, hem de makro kamera yani yakın çekim kamerası koymuş. Dolayısıyla bu noktada Redmi Note 11 rakiplerine oranla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ön yüzde de 13 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla görüntülü konuşmalarda vesaire gayet başarılı sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim sizlere. Aynı şekilde Zoom ve benzeri video konferans uygulamalarında da gayet iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Peki günün sonunda bu kameranın gerçek çekim performansı nasıl? Dilerseniz şimdi sizleri Redmi Note 10 çektiğimiz video ve Fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet şu anda Redmi Note 10 ana kamerasıyla bir video çekiyoruz arkadaşlar. Burada size özellikle telefonun zoom yeteneklerini göstermek istiyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi ofisimizin balkonunda bir adalar manzarası mevcut. Şöyle biraz adalara doğru yaklaşalım. Gördüğünüz gibi telefonu elimle tutmama rağmen yani biliyorsunuz elle tutulduğunda titreme olayı çok olduğu için zoom girildiğinde görüntü genel olarak bozuluyor fakat Redmi Note 10 görüntü bozulmasının gayet düşük seviyelerde kaldığını söyleyebilirim sizlere. Şu anda 6x zoom'dayız. Gördüğünüz gibi karşı kıyıları görebiliyoruz. Şöyle çıktığımızda ise bakın neredeyse gözden kayboluyor. Şu anda normaldeyiz. Şöyle şurada bir Atiye logosu var. Dilerseniz bir de Atiye logosuna yaklaşalım. 17 Haziran Netflix yazısı netleşiyor. Net bir şekilde. Görünü. Genel olarak telefonun video performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet günün sonunda geldik en önemli ana. Bu telefonun fiyatı ne kadar? Biliyorsunuz ülkemizde akıllı telefon fiyatları biraz ortalamanın üzerinde seyrediyor. Fakat incelememizin en başında da belirttiğimiz üzere Redmi tam anlamıyla fiyat performans ürünleri sunan bir marka. Bu yüzden de ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor. Bu cihazın fiyatına da baktığımızda arkadaşlar dürüst olmak gerekirse rakiplerinden daha önde bir etikete sahip olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle bir durum var. Bu telefonu biz internette baktığımızda 3400 Türk Lirası gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu gördük. Tabii siz farklı sitelerde, farklı mecralarda ya da farklı marketlerde daha yüksek ya da daha düşük fiyatlarda görebilirsiniz. Fakat ortalama fiyatın biz 3400 Türk Lirası civarında olduğunu söyleyebiliriz. 3400 liraya alabileceğiniz telefonların sayısı hayli sınırlı. Dolayısıyla burada Redmi Note 11'in hem kamerasıyla, hem teknik özellikleriyle, hem de tasarımıyla rakiplerinin önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer benim bütçem 3500 lira civarında diyorsanız, yani maksimum bir telefona 3500 Türk lirası vereceğim, verebilirim diyorsanız, mutlaka Redmi Note 11'i tercihleriniz arasında ilk sıraya yazmanızı tavsiye ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.